Eğitim koçu kimdir? Daha çok eğitim fakültelerinden mezun olup, belli alanda hatta özel dersler veren veya eğitimler veren kişinin profesyonel koçluk eğitimleri aldıktan sonra öğrencilere ve velilere eğitim sürecinde destek olan, e, rehberlik eden öğrencinin ve velilerin, ebeveynlerin bulundukları noktadan kişisel, sosyal eğitim, öğrencilik, okul yılları ve sosyal yaşamlarında kişilere rehberlik eden ve profesyonel koçluk yapan kişidir.